Selam aleyküm arkadaşlar. Ben Ramo kanalına hoş geldiniz. Bugün size Teknof'dan hedi, e, bip he, hediye yıldızı yapmayı göstereceğim. Bu sahte numara şeyiyle TikTok, WhatsApp, Facebook'la, ondan sonra Instagram, birçok uygulamanın da e, kod alabilir, kendinize hesap açabilirsiniz. Teknof'a giriyoruz. Aslan buradan bir sallama Gmail adresi yazıyoruz. Buradan ben genellikle Hotmail kullanıyorum. Hotmail daha az olduğu için. Buradan böyle bir de sallama numara yazıyoruz. Şifre. Gratia acronik diyor. Buradan not nova skip. Buradan do, don't oslaştığına basıp skip diyoruz yine. Siktir git der gibi bir şey işte. 361 ya da 360 da kullanabilirsiniz. Buradan herhangi bir numara alıyoruz. Bazen numaralara kod gelmiyor. onu sonra silip tekrardan yüklemeniz lazım. uygulama verilerini sileceksiniz. Buradan yine not no skip diyoruz. Buradan numarayı kopyalıyoruz. Kopyalayamadık. Buradan kopyaladık şu an. Ne güzel konuştum ben. Kopyaladık. Buraya artı bir ekliyoruz. Ve buradan hediye yıldızı kaydettim. Ben. Siz istediğinizde kaydedebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ondan sonra buradan servisler keşfet bölümünden. Bip. Sürpriz, sürpriz nokta diyoruz. Konuşmama gülmeyin bak ha. Severim sonra. <gülüyor> Sana zaten söyledim Halil. sürpriz nokta değil lan hediye yarışı. Arkadaşlar bugün sıçanların anında çok kalmışım ondan öyle. Hediye yarışına gireceğiz. Sürpriz nokta ne ya? buradan menü. Ben nasıl puan kazanırım. Size bunu göstereyim. Bip indirt. 2500 puan. Yani 25 puan. 25.000 bin puan. Dil sürtüşmesi oluyor arada. Buradan sevdiklerimi bir pedave et diyorum. Bir daha gösterme diyeceğim burayı. SMS. Buradan hediye yıldızı ya bastık. Şu an kod gelecek teknozun. Yukarıda bildirimde göreceksiniz zaten. Bazen işte gelmeyebiliyor. O can sıkıntısı. Buradan hesabım. Hesabımız değil. Bakın geldi. Şu numara diyor. Seni diyor. bir yıldızına davet ediyor diyor. Niye diyor? Çünkü ben şu an onu davet ettim. Buradan biple. İnternetinizi de kapadım bu arada. Sizden şeyi yapmasın. kendi numarasını otomatikmen girer çünkü. Yapıştır. Zorlama kodu alın diyoruz. Zorlama kodu gönder. Bakın arkadaşlar şimdi gelecek buraya yine. Bakın geldi. 215 67 215 67. O zaman kaydet diyoruz. Bakın şimdi daha fazla daha fazla ayarlar hesabım gördüğünüz numarayı 361 412 bilmem kaç kaç. Artık 25.000 puan hesabınıza yüklenmiştir. Hayırlı akşamlar.